E geldi benim delirme saati. kafamı bilseniz o kadar iyi Cebimiz delik yüreğimiz değil, kıskanmayın lan neler sizi Bir bedeli var demişti üstad, amca samcaz Başta acısınız burada, şimdi piyasaya yapıyoruz enkaz hey. Okuyordu mahalleme polis para bası mavi kırmızıya eşit hey. Yunus balıkları havuz içindedir köpek balıkları gibi hey. Tuttuğunu koparan cinsten bu, hop kardeş distant to. Bağcılar burası çektik vur, yapıyoruz hayatçılar Araba BMW makina eziyet ederim önüme çıkana Atarım inan o kafana bir ara hepiniz Hepiniz pirana Ces lan freze preze yapma bu sokaklar Sana göre değildir aslan Numune sanki lan her taraftalar anlatıp villa villada yaşaya Biz geldikten orijinali Kral tekdir o da kendini bilir Bir bedel vardı ödedik abi Silah maskeyle çözdük işimizi Dedim ya hepiniz pirana Sömürdünüz lan arama Bakıyorum her gün yoluma Bu şarkıda milyondan düşerse Çok farklı konuşcam Ortalık kan kuscak Ellerde oyuncak hayırdır bize mi iş koyuyon aslan yapıyorum etrik sokakta gel lan elimde tespihim oturum FaceTime WhatsApp falan yok duracı kes lan sokaktayız bro gel lan peşimde asayiş gözler kara abi peşimden narkotik çıtaları yükselttik peşimde asayiş gözler kara abi peşimden narkotik hey çıtaları yükselttik hey peşimde asayiş gözler kara abi narkotik hey çıtaları yükselttik hey peşimde asayiş gözler kara abi Peşimden narkotik hey çıtaları yükselttik hey yapıyoruz ayahsı kökten fiilim ters o düştük acı ıhtan giydin altında merso, canlar fiilim bagajda emanet aptal seni baksana ortam harbi cendere <gülüyor> düştük dillere çeviriyor ortamı kardeş abiler bu yüzden cezayı üstlenirler yuranimi dostum girelim alaya çok yurt kardeşimle horon teptim ulan Şark yüzünden mi söyle kardeş bana Baştakiler sikti attı dostum Bakma. Yanlış anlamayın her şey burda Tuttuğuma acımam yetinirim kopardığımda Mahalleden bile oradan buradan Sıkıntı olsan sıkıntı yok lan Belimde makina, eksik etmem ticari hamledir nedir maskeyle burda Polımda rolex de gezsem kuranımı atarlar kafama saat için ulan Yaşadık, gördük çok şükür baba Artık ölsek içimde yok kan Gözüme baksana bir kan eksik olmuyordu bura zor lan Basıyorum her gece haterlarıma Sabrımı zorlamayın lan Gizemli olsan da al. İnan ki bunu sana sok sokmam bunu bir şerefi var. Sende olmayan bir şey yok. Ma git ver sokak aralarında. Sana demiyorum lan alınma. Şimdi eminim kapında. Gülerek izliyorum uzaktan. Aff dilersen de barışmam çünkü bir dünya kacığı var yanımda. Peşimde asayiş. Gözler kara abi. Peşimden narkotik. Çıtaları yükselttik. peşimde asayiş. Gözler kara abi. Peşimden narkotik. Hey çıtaları yükselttik. Hey peşimde asayiş. Gözler kara abi